Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili balık burçları geçtiğimiz iki ay boyunca malum süreçlerden dolayı aylık yorumları aksatmıştım. Bu ayda oldukça kritik bir ay olduğu için videoyu paylaşmak istedim sizlerle. Biliyorsunuz 2023 özellikle Ocak ayından sonra Bomba gibi etkilerle hayatımıza girdi ve Nisan ayında da oldukça etkili süreçler yaşadık. Mayıs ayında da gerçekten oldukça enteresan bir süreç bizleri bekliyor olacak. Şimdi Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce Nisan ayına bir göz atalım. Öncelikle 20 Nisan tarihinde Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. Şimdi e, bu tutulma koç terazi hattının ilk tutulmasıydı. Yani önümüzdeki süreçte özellikle 2024 senesinde yaşayacaklarımızın bir ön fragmanı niteli niteliğindeydi. Tabi 29 derecede meydana geldiği için biraz daha boğa etkisi hakimdi. E, dolayısıyla haritalarımızdaki evlerde büyük değişimler olmamış olabilir. Ama önümüzdeki süreçte özellikle tutulmaların haritanızın ikinci ve sekizinci ev aksında ilerleyeceğini yani parasal gündemler, değer oluşturmak, özbenlik alakalı konularla ilgili ilerleyeceğini de gösteriyor. Şimdi akabinde Merkür retro hareketine başladı burcunda yani sizin haritanızın üçüncü evinde Özellikle tabii Merkür'ün kendi evi olduğu için Biraz daha nostalji yaptığınız, biraz daha geçmişi değerlendirdiğiniz, çevrenizdeki insanların problemleriyle haşır neşir olduğunuz bir süreci de başlatmış olabilir. Merkür Retrosu. Mayıs ayının ortasına kadar da Merkür Retrosu'nun etkileri devam edecek. Yani bu süreçte biraz nostalji yapabiliriz. Eski dostlar, arkadaşlar, kardeşler, ahbaplarla görüşmeler olabilir ama yeni kontratlar, yeni ve radikal kararlar, imzalar, başlangıçlar adına çok uygun olmayacaktır. Şimdi Mayıs ayı yorumlarına geçeceğiz. Mayıs ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak, yorumlarınızı paylaşarak, videoyu şimdiden beğene tıklayarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler. Ve beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen 1 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan etkileşimle başlıyoruz. 1 Mayıs'ta Plüton retro hareketine başlayacak. Şimdi Mart ayının sonunda biliyorsunuz Plüton Oğlak Burcundaki transitini tamamlayıp Kova Burcuna geçmişti ama Plüton çok ağır hareket eden bir gezegen olduğu için Etkileri de aslında dönemsel yani anlık biz bu enerjileri hissedemiyoruz, yıllar geçtikten sonra fark edebiliyoruz ve asıl etkinin de aslında 2024 sonrası yaşanacağını söylemiştik. Çünkü Plüton bu sene retro hareketleriyle beraber 0 derece, 1 derece, 29 derece Oğlak Burcu ve Kova hattında gidip geliyor. Dolayısıyla tam anlamıyla Kova enerjisini deneyimleyemiyoruz. Ama önümüzdeki süreç itibariyle, önümüzdeki yaklaşık 16 yıl boyunca Plüton'u 12. evinizde misafir edeceğiniz için büyük bir içsel yapılanma ve dönüşüm sürecine gireceğinizi baştan peşin peşin söylemiştik. Ama bunlar dediğim gibi dönemsel ve büyük etkiler, uzun vadeli etkiler. Hal böyleyken şimdi Plüton retrosu ile beraber özellikle 2022'nin son aylarında ve 2023'ün ilk aylarında, ee, hedefleriniz umutlarınız sosyal çevreniz arkadaşlıklarınızla alakalı Neyi tamamlamanız bitirmeniz kapatmanız gerekiyordu ertelediniz veya görmezden geldiniz bunlarla alakalı yüzleşmeler yaşayacağınızı söyleyebiliriz Tabii ki bunlar birkaç ay boyunca etkili olacak gündemler salt mayıs ayı için geçerli olmayacaktır 4 Mayıs tarihinde Venüs'ün Neptünle akabinde de Jüpiterle etkileşimleri olacak. Venüs 26 derece ikizler burcunda yani sizin dördüncü evinizde. Burada özellikle e, ev içerisinde bir hoşluk hali, bir güzellik hali var. Evinizi güzelleştirmek istiyor olabilirsiniz. Belki ailenize yeni kişiler katılıyor olabilir. Ailenizle bir araya geliyor olabilirsiniz. Bu anlamda ev almak, yatırım yapmak veya evine güzel bir eşya almak isteyenler Varsa şayet onlarla ilgili de aslında keyifli etkileşimler olacaktır. Ama Neptün ve Venüs karesi ile beraber özellikle biraz böyle içsel anlamda konforsuz, huzursuz hissedeceğiniz etkileşimler de var. Yani şu an rahat mıyım, iyi miyim, burada güvende miyim, konforlu muyum gibi mevcut halinizi düşünmenize sebep olacak durumların da yaşanacağını söyleyebilirim. Venüs Neptün karesi ile beraber. 5 Mayıs tarihinde Akrep burcunda bir ay tutulması var. 14 derece Akrep burcunda meydana gelecek. Tabi bu tutulma Akrep Boğa aksının artık sonlarına doğru yaklaştığımızı da gösterirken bir taraftan tabii ki etkiler biraz daha yoğun hale de geliyor. Özellikle derece bazında baktığımızda burada bulunan sabit yıldızlar bizi biraz korkutuyor. Çünkü e, buradaki yıldızlarla beraber biraz e, aslında kaotik süreçler yaşadık geçmişte. E, özellikle 2022 Kasım ayında e, salgın hastalıklara yönelik e, bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Yine Boğa burcunun bu derecelerinde meydana gelmişti e, tutulma. Akabinde Şubat ayında Aslan Burcu'nda meydana gelen Dolunay'da Dup'e sabit yıldızıyla yine bu dereceleri tetiklemişti. Yani Aslan Dolunay'ını zaten anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Haliyle tabii ki biraz bizi korkutuyor bu dereceler. Ancak bunu e, tabii ki anlamanız için e, özellikle Kasım 2022 tarihine, Şubat 2023 tarihine dönüp bakabilirsiniz. O dönemlerde zorlayıcı deneyimler yaşamadıysanız muhtemelen bu tutulmada da yaşamayacaksınız. Zaten burcunuzu destekleyen de bir döngü Akrep Boğa haksı. E, o sebepten e, o tarihleri e, bilerek veriyorum ki e, test etmeniz mümkün olabilsin. Burada Akrep Burcu'na baktığımız zaman sizin haritanızda e, 9. ev ile ilişkili ve 3-9 hattını tetikliyor. Özellikle burada hukuki süreçlerle alakalı veya beklediğiniz haberler, uzaklardan gelebilecek gündemler, e, aynı zamanda e, inanç sisteminizle alakalı, seyahatlerle alakalı, e, dini meselelerle alakalı, siyasi meselelerle alakalı bir takım sıkıntılı durumlar olabilir. Yani siyaset tartışmalarına bu süreçte çok fazla girmeyin. Yakınlarınız, akrabalarınızla ilişkilerinize biraz daha dikkat edin. Özellikle seyahat gündemleriniz varsa erteleyebilirsiniz veya e, detaylı bir şekilde e, o gündemi tespit etmeniz gerekiyor. Tabii çok elzem değilse ertelemekle de daha uygun olabilecektir. Ama biraz böyle e, hayata dair kararlarınızı sorgulattıracak bir tutulma süreci olabilir. 7 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs'ün yengeç burcu transiti başlıyor Bu da sizi destekleyecek bir Transit olacak Venüs'ün yengeç burcu geçişiyle beraber Mayıs ayının sonuna kadarki süreçte özellikle Aşk hayatınızda güzel hareketlilikler olabilir bununla beraber çocuklarınızla keyifli zamanlar geçirebilir biraz daha eğlenmeye biraz daha hoş vakit geçirmeye odaklanmaya başlayabilirsiniz sevgili balık burçları 13 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs-Satürn üçgeni var. Venüs 6 derece yengeç burcundayken Satürn 6 derece balık burcunda. Yani 5. eviniz ve 1. eviniz hattığında. Özellikle bu dönemde yeni başlayan ilişkiler varsa bunlar uzun vadeli ilişkiler olabilir. Yeni projeler içinde aslında sizi oldukça yükseltebilecek iyi hissettirecek ve aynı zamanda kalıcı projelerden bahsedebiliriz. Yine çocuk sahibi olmak isteyenler belki bu dönemde bununla alakalı kararlar alabilir. Bir ilişkiyi üst boyuta taşımak adına, daha ciddi, daha sağlam bir hale getirmek adına imzalar, kontratlar, kararlar alınabilir. Bu anlamda Venüs Satürn üçgenleri destekleyicidir. 15 Mayıs tarihine geldiğimizde ise Merkür Retrosu bitiyor. Merkür 5 derece boğa burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. E, Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber özellikle tabii ki e, üçüncü ev konularında yani zihniniz, algılarınız, çevresel ilişkilerinizle alakalı daha rahat bir alanda olacaksınız. Özellikle mali anlamda anlaşmalar yapmak için uygun süreçler olacaktır. E, çevrenizle bağlarınızı kontrol etmek, bu retro sürecinde belki bir takım yüzleşmeler yaşadınız. Bunları daha rahat bir şekilde idrak edebilirsiniz. Kısa mesafeli seyahatlere çıkabilirsiniz. Yine araç alımı satımı gibi konular da gündeme gelebilir. Evet 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci en önemli gündemi Jüpiter transiti. Jüpiter geçtiğimiz bir yıl boyunca Koç burcunda sizin ikinci evinizdeydi. Şimdi ise üçüncü evinize yani Boğa Burcu'na doğru geçecek ve önümüzdeki bir yıl boyunca Jüpiter boğa burcunda ve 3. elinizde olacak. Şimdi burada tabi Jüpiter'in 3. elinize geçmesiyle beraber aslında önümüzdeki bir yıl boyunca çevrenizin biraz daha genişleyeceğini, hayatı algılama şeklinizin, perspektifinizin biraz daha aslında büyümeye başlayacağını söyleyebiliriz. Etrafınızdaki insanların hayatında güzel gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizle alakalı güzel gelişmeler yaşanabilir. Güzel teklifler, haberler alabilirsiniz. Aynı zamanda sert açılarda hiç beklenmedik, hiç umulmadık gündemlerde karşınıza çıkabilir. Ee, birden fazla seçenek, birden fazla alternatif, birden fazla teklif ve e, biraz daha aslında e, insanları... E, Kendinize bağlayacak bir iletişim tarzı da hakim olacaktır. Özellikle zihninizi biraz daha manevi konulara, ruhsal konulara odaklamaya başlayabilirsiniz. Yeni bir eğitim sürecine başlayabilirsiniz. Bu anlamda e, faydalı olacaktır. Zaten önümüzdeki bir yıl boyunca da etkili olacak bir transitten bahsediyoruz. Ancak 18 Mayıs tarihinde Jüpiter-Plüton karesi var. 0 derece boğa ve 0 derece kova burcunda. Yani e, Plüton'un bu yıl analitik derecelerde bulunması... 29 derece oğlak gibi 0 derece kova gibi diğer gezegenlerle etkileşime girdiğinde bizi biraz zorluyor şimdi jüpiter plüto karesi ile beraber yeni bir karar alma sürecine gidiyorsunuz sevgili balık burçları özellikle geçmişle alakalı sizi sürekli aynı döngüye sokan o sistem her neyse bunu kırabilmek adına aslında bir karar almaya zorlandığınız belki de bazı şeyleri sıfırdan başlatmanızın gerekli olduğu bir süreçten bahsedebiliriz ee, ve tabii ki Jüpiter e, sert açılarda olayın biraz daha abartılacağı, büyütüleceği bir süreci de işaret ediyor. O yüzden bir başlangıç yapmanız gerekiyorsa veya almanız gereken bir kararı erteliyorsanız bununla alakalı artık harekete geçilmesi gerekecektir. 19 Mayıs tarihinde boğa burcunda bir yeni ay var. Bu yeni ay 28 derece boğa burcunda meydana gelecek. Zaten Jüpiter geliyor akabinde yeni ay enerjisi geliyor 3. evinize. buralarda buralara yakın olan bir sabit yıldız var. Bu yıldız Algol sabit yıldızı biliyorsunuz. Ve e, Algol sabit yıldızında hatırladığım kadarıyla e, en son 2021 Kasım ayında bir e, ay tutulması yaşanmıştı. Ve burada aslında bir dönem kapandı birçok insan için. Ve belki siz de bu süreçte bir takım kararlar aldınız. Bazı haberler karşınıza çıktı. E, yakın çevrenizle alakalı e, bir takım gündemlerle uğraşmak zorunda kaldınız. O dönemlere bir geri dönüp bakarsanız. Ona benzer enerjiler ve gündemler karşınıza çıkacaktır ama yeni ay çok daha rahat, çok daha fresh. Dolayısıyla yeni kararlar, yeni umutlar, yeni heyecanlar da sizinle beraber olacaktır bu döngüyle beraber. Artık bir şeylerin kararını almak durumunda kalıyorsunuz. 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcuna geçiyor ve hemen akabinde 21 Mayıs'ta Plütonla karşıtlık yapıyor. 0 derece Aslan, 0 derece Kova Burcunda yani sizin haritanızın. Ee, 6. evi ve 12. evi. Şimdi burada tabi gizli düşmanlıklar, gizli konularla alakalı oldukça dikkatli olması gerekiyor. E, arkanızdan dönen bir takım işler olabilir. E, artı niyetli bir takım durumlar olabilir. Çalışanlarınız, beraber çalıştığınız, ortak vakit geçirdiğiniz insanlarla alakalı manipülasyonlar olabilir. İş ortamında mobbinge maruz kalabilirsiniz. Veyahut sağlığınızla alakalı özellikle dikkatli olunması gereken bir süreç olabilir. Tabi dereceleri özellikle veriyorum her harita için çalışmayacaktır. Ee, mars karşıtlığı Tabii kitlesel olayları da işaret edebileceği için bu süreçte özellikle çok fazla kalabalıklarda bulunmayın. Öfkenizde yenik düşmeyin. Ee, çok fazla kendinizi zor duruma sokabilecek... E Durumların içerisinde olmamaya çalışın ki daha rahat enerjiler haslı olsun. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor ve akabinde Güneş Plüton Üçgeni var. Bu enerji biraz daha bu plütonik enerjiyi dağıtacaktır. Özellikle ailenizden destek almak, kendi konfor alanınızı da iyi hissetmek, ee, i̇çsel güvensizliklerinizi artık bir kenara bırakmak, kendinizi e, bir yere ait hissetmekle alakalı güçlü etkiler olacaktır. Burada özellikle baba figürleri, anne figürleri, otorite figürleri ile alakalı da onların siz desteklemesiyle beraber belki de daha güçlü, daha kendinizden emin bir duruş sergilemeniz mümkün olabilir. Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde biraz sert etkiler var. 23 Mayıs'ta Mars-Jüpiter karesi var. Akabinde 26 Mayıs tarihinde Mars-Ay düğümleri karesi var ve 28 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi var. Şimdi burada Aslan Burcu hattının yani 6. elinizin biraz gerginliği var. O yüzden özellikle iş ortamınız, çalışanlarınız veya beraber mesai harcadığınız kişiler veya sağlığınızla alakalı, Özellikle Mayıs ayının son haftasında ekstra hassasiyet göstermeniz gereken durumlar var. Ve Güneş Satürn karesine baktığımız zaman da <gülüyor> burada otorite, kurallar, baskıyla alakalı, ailevi sorumluluklarla alakalı sizi biraz zorlayan, sizi biraz sorumluluk almaya iten süreçlerde e, biraz canınızı sıkabilir. Tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler arkadaşlar. Özellikle Mayıs ayının son haftası biraz böyle. Çok da hoş, çok da keyifli enerji içerisinde olamayabiliriz. Ama çok uzun vadeli etkilerden bahsetmiyorum. Evet, Mayıs ayı için size çok güzel şeyler anlatamadığımın farkındayım ama... E olanı anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki arada fırsat buldukça önemli gündemleri de sizlerle paylaşacağım. Buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız, yine yorumlarınızı paylaşırsanız, aynı şekilde beni Instagram adresinden takip etmeyi unutmayın. Yine danışmanlık ve iletişim için Instagram astroloji hesabı veya opikusastroloji gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir ay olsun. Sevgiler, hoşçakalın.